Sanırım çoğumuz, maaş kredilerinin kredi almanın en iyi yolu olmadığının farkındayız ve bankaların finansal açıdan zordaki kişilere yüksek faiz uyguladıklarını da biliyoruz. Bu videoda yapmaya çalışacağım şey, genel olarak işleyişi aktarmak ve bunun ötesinde uygulanan faiz oranlarının ne kadar yüksek olduğunun aklımızda kalmasını sağlayacak bazı hesaplamalar yapmak, bazı örnekler vermek. İşleyiş kabaca şöyle, diyelim ki Yarın kız arkadaşımın doğum günü ve ona hediye almak için 500 dolar para lazım. Yani 500 dolar borç almam gerekiyor. Tabii insanlar bu kredileri hediye almak için falan kullanmıyor. Acil ödemeleri gereken kira, fatura gibi zorunlulukları olabilir. Hatta yiyecek almak için bile kredi kullanmak zorunda kalmış olabilirler. Yani farklı sebepler olabilir. Her ne sebeptense para lazım ve bankadaki hesabınızda yeterli birikiminiz yok. Zaten olsaydık krediye başvurmazdınız. Neyse. Banka size diyor ki, tamam size 500 dolarlık kredi açarız. Bunun için kredi sicilinize ilişkin o detaylı analizleri de yapmayacağız. Ama yine de sizden isteyeceğimiz bazı şeyler var. Öncelikle maaş bordronuzu görmek istiyoruz. Bordronuzu görmek istiyorlar çünkü buradan ne kadar maaş aldığınızı görecekler ve ödemenin yapıldığı zamanı yani maaş gününüzü görecekler. Son birkaç aya ait, banka hesap özetinizi de isteyebilirler. Bunları isteme sebepleri şu. Kredi siciliniz o kadar düzgün olmasa da neticede maaşınızı alıyor olacaksınız. Belki işvereniniz size 2 hafta içinde ödeme yapıyor olacak ve siz de bu 500 dolarlık krediyi geri ödeyebileceksiniz. Yani banka kısacası işiniz olduğundan emin olmaya çalışıyor. Ve maaş bordronuza bakarak ne zaman, ne kadar maaş alacağınızı inceliyor ki iki haftada bir bin dolar veya iki bin dolar maaş alıyor olabilirsiniz. Neyse banka bunu görüyor ve krediyi alabileceğinize karar veriyor. Dediğim gibi ne zaman, ne kadar maaş kazandığınızı maaş aldığınızı görmek istiyorlar. Belki siz krediyi aldıktan iki hafta sonra maaşınız hesabınıza yatacak ve banka hesap özetlerinize bakarak nakit akışınızı da inceliyorlar. Belki hesabınıza 1500 dolar maaşınız yatıyor ve siz kiranızı, kredi kartı borcunuzu ödediğinizde hesabınızın bakiyesi hemen sıfıra da düşüyor olabilir. Ama bankanın asıl görmek istediği, esas görmek istediği bu 1500 dolarlık maaşın hesabınıza düzenli olarak yatıyor olması. Size diyorlar ki tamam 500 dolarlık krediyi bugün hemen açıyoruz. Ama siz de bize bir çek yazıyor olacaksınız. Evet, şuraya çekimizi de çizelim. Şimdi bakalım neler olacak. Diyorlar ki, bize yazacağınız çek, sadece 500 dolar için olmayacak, borç aldığınız her 100 dolar için bize 25 dolar ödemeniz gerekiyor. Yani fazladan 25 dolar. İlk bakışta yüzde 25 faiz aslında çok da fena değil diye düşünebilirsiniz. Evet, yüksek ama Kredi kartlarına uyguladıkları faiz oranlarını düşünürsek o kadar da korkunç değil, diye düşünebilirsiniz. Ama bu yüzde 25 yıllık değil, sadece 2 hafta için yüzde 25. Bu videonun sonunda basit faiz ve efektif faiz konusuna tekrar değineceğiz. Bu oranlar çok uçuk değil, maaş kredileri için uygulanmakta olan oranlara yakın oranlar. Yani eğer 500 dolar kredi alırsanız, 2 haftanın sonunda bu 500 doları artı her 100 dolar için de 25 doları ödemek zorundayım. Yani 500 dolar kredi için 5 çarpı 25 toplam 125 dolar daha ödeyeceğim. Yani 500 dolar artı 125 ki bu da 625 dolar eder. Tamam, size çek yazıp vereceğim ama banka hesabımda bu çekin karşılığı yok. Zaten olsaydık kredi almak için size gelmezdim. Yapacağınız şey şu. Çeki ileri tarihli düzenleyeceğim. Çeki yazdığım gün, diyelim ki Şubat'ın 1'i olsun. Çekin üzerine tarihi olarak 16 Şubat yazacağım. Yani çek, bugünden 2 hafta sonrasının tarihini taşıyor olacak. 2 hafta vadeli çek, aldığım maaş kredisinin karşılığı olarak tutar 625 dolar, buralar doldurulacak ve imzalayacağım. Banka bu arada bana diyor ki, sizden aldığımız bu çeki nakite çevirmeyeceğiz. Alıp kasamızda saklayacağız. Maaş ödeme gününüz geldiğinde seçim sizin. İsterseniz bize 625 dolar nakit getirirsiniz ve çekinizi geri alırsınız veya gelmezsiniz. Biz de bu durumda çekinizi nakite çeviririz. Yani bu iki durumdan biri olacak. Şimdi tahmin edersiniz ki bu tip bir krediye ihtiyaç duyan biri finansal açıdan, finansal açıdan sıkıntılı bir durumdadır. Şimdi bankada kendisini bir şekilde sağlama almaya çalışacak. O yüzden maaş hesaba yattığı an daha kira, kredi kartı gibi ödemeler yapılmadan hemen çekin karşılığını hesaptan çekecekler. İşin genel mantığı bu. Şimdi gördüğünüz gibi bu tip bir kredi kullanmak, bu bu tip kredileri kullanmak iyi bir fikir değil çünkü yüzde 25 faiz ödüyorsunuz hem de bir yıllık değil, sadece iki haftalık süre için. Evet, şimdi bu ödediğimiz faize biraz kafa yoralım. Her 100 dolar için 25 dolar ödüyoruz. Bu yüzde 25 eder. Ve iki hafta için yüzde 25. Eğer yıllık basit faiz hesabı yapıyor olsaydık, bir yılda 52 hafta var. Yani iki haftalık 26 tane dönem var. Dolayısıyla faiz oranı çarpı dönem sayısı dersek, bir yılda 26 tane iki haftalık dönem var dedik. Ve her iki haftalık dönem içinde yüzde 25 faiz ödüyoruz. Bunları çarparsak, hesap makinamızı çıkaralım. 26 çarpı yüzde 25 ne eder? Yüzde 650. Yıllık basit faiz yüzde 650 ödüyoruz. İlk başta kredi kartı faizine göre fena değil demiştiniz değil mi? Kredi kartları yıllık bazda yüzde 20 civarında bir orandan bahsediyordu. Bu kredinin faiz oranı ise yüzde 650. Yani bu kredi kartlarının işlettiği faizden çok çok daha yüksek, hatta çılgınca yüksek bir oran. Kaldı ki biz sadece yıllık basit faizi bulduk. Bu yıllık efektif faiz oranı bile değil. Şimdi bir de yıllık efektif faiz oranına da bakalım. Evet, eğer henüz basit faiz ve bileşik faiz konulu videomuzu izlemediyseniz, hemen ona göz atmanızı öneririm. Evet, eğer bunu efektif orana çevirseydik, yani borç veren kurumun verdiği parayı faiziyle geri aldığı ve aynı faiz oranı ve aynı gün sayısı ile tekrar başkasına borç verdiği bir sistem düşünün. Yıllık bileşik faiz oranını bulmak için, 1 artı 0,25 eşittir 1,25 ve bunun 26. kuvveti. Bir yılda 26 tane iki haftalık dönem var dedik değil mi? Peki bu neye eşittir? 1,25'in 26. kuvveti ve eksi 1. Paranın tam 329 katı. Yani eğer bu parayı Aynı dönem ve faiz oranıyla sürekli kredi olarak verselerdi, tam 329 katını geri isteyeceklerdi. %32,987. Bir sene boyunca hiç geri ödemeden kredinizi devam ettirirseniz, maaş kredinizi 329 kat fazlası olarak geri ödemek zorunda kalacaksınız. Tabii ki hep bu faiz oranı ile devam ediyor olmazlardı. Gene de size faiz oranının ne kadar inanılmaz yüksek olduğunu göstermek istedim. Eskiden olsa tefecilik denirdi. Günümüz dünyasında bu tarz faizlere sadece anormal yükseklikte diyoruz. Şimdi buraya kadar anlattıklarımız Amerika'da geçerli olan maaş kredi koşulları ve faiz oranlarıydı. Ama unutmayın kredi kullanımında temel kural aynı. Mutlaka kredi kullanmanız gerekiyorsa kullanacağınız kredinin faiz oranını, bunun yıllık bileşik olarak ne anlama geldiğini, krediye ilişkin olarak ödemeniz gereken komisyon, fon, vergileri detaylı olarak inceleyip, değerlendirip ondan sonra karar vermeniz gerekiyor. Özellikle de hesabınıza düzenli maaş yatmasını göz önünde bulundurup bankanızın size tanımladığı eksi bakiye limitinin gerçekten oldukça yüksek faiz oranına sahip olduğunu aklınızda tutmakta fayda var.